Her geçen gün, her saat, her dakika sosyal medyada sayısız içerik tüketiyoruz. O içeriklerden en önemlisi belki de içerisinden bizlere farklı gelen bir olayın veya farklı gelen bir cümlenin markalaşma hikayesi diyebiliriz. İşte Tostçu Mahmut da buna en iyi örnek verilebilir. Tostçu Mahmut... Acı atıyorum abi cümlesiyle birlikte hayatımıza girdi. Senin için acı atıyorum abi. At abi. Atıyorum, atıyorum. 3 tane acı mı dedim? Gözün. Ondan sonra başarısı katlanarak devam etti. Peki. Tosçu Mahmut kimdir? Hakkında çok az bilgi bulunan Tosçu Mahmut'un hayat hikayesini kısa bir şekilde bu videoda anlatacağım. Kendisi YouTube'da çekilen videolar sayesinde hayatımıza girmiş birisi ve ondan sonra büyük bir kurumsallaşmayla yani ismini verdiği dükkanlar ile birlikte gerçekten çok geniş kitlelere ulaşmış birisi. Tostçuluk. Hayatımızda her gün tükettiğimiz, evde sürekli yaptığımız operatif bir yiyecek ama bunu pazarlamak bir o kadar da önemli. İşte ütü tostu hayatımıza entegre eden Anıl Kurt yani bilinen adıyla markasının adıyla Tostçu Mahmut 1973 yılından bu yana babasının yapmış olduğu bu mesleği sürdürme amacıyla küçük, hoş, sevimli bir tablada bu işe başlıyor. 7 yaşından bu yana babasından görmüş olduğu bu tost işini değiştirerek ütü tost yapıyor. Fakat bu ütü tost o kadar pahalı bir şey değil ve bu sayede de Öğrenciler, dar gelirli vatandaşlar sürekli Tosçu Mahmut'un yanındaydı. Hakkında pek fazla bilgi bulunmadığından araştırmamdaki sizlere anlatacağım bilgiler de kesinlik içermiyor. Bir sanayi sitesi gibi bir ortamda, küçük bir tablo tarzında bir araba veya bir dükkanda bu işe başlıyor ve bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyor çünkü gerçekten kendisini seven bir kitle oluşuyor. Enes Batur, Milli Yiyici, çeşitli gurme kanalları ve çeşitli youtuberlar da Tostçu Mahmut'un yanına giderek onun tostunun tadına bakıyor ve tostunu milyonlarca kişiyle paylaşıyor. İşte Tostçu Mahmut'un patlama hikayesi bundan sonra başlıyor. Kendisinin durumu pek olmadığından ötürü bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyor hiç kimseyi rakip olarak görmüyor kendine ve gayet mütevazi bir şekilde işini yapıyor. Kendisi birçok takipçi elde ettikten sonra bile halen aynı mekanda hizmet vermeye devam ediyor. Kat belli bir süreden sonra gelen müşteriler oraya sığmayınca dükkan açma işine giriyor. Kendisine destek olan iş adamları ve girişimciler de Tostçu Mahmut'u bir marka yapmaya gayret ediyor. Ve Tostçu Mahmut isim haklarını kendisine tescil ederek Tostçu Mahmut adıyla çeşitli şehirlerde dükkanlar açmaya başlıyor. Adana'da sanayi içerisinde ütü tost yaparak hayatını devam ettiriyor. Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, sosyal medyada yayınlanan videolarıyla ile dikkatleri de üzerine çekmeyi başarıyor. Ve Türkiye çapında da büyük bir üne sahip olduktan sonra girişimcilerin desteğiyle şube sistemine girip kurumsallaşıyor ve Tostçu Mahmut 2020 yılı itibariyle çeşitli illerde şubeler açmaya başlıyor ve ütü toslu tamamen kendisine tescillendiriyor. Fakat 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Şubesi'nin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu ne yazık ki hayatını kaybediyor. Kaza ile ilgili net bir şekilde bilgi yok ve internette de çok fazla bilgi kirliliği var ve bu sebepten dolayı da kaza olayına fazla değinmeyeceğim. Ama Anıl Kurt'un yani Toscu Mahmut'un bu kazadan hemen önce atmış olduğu Instagram hikayeleri var. O Instagram hikayelerini şu anda ekrana veriyorum. Aynı zamanda da onları izleyebilirsiniz. Gayet efkarlı şarkılar dinleyerek arabesk şarkılar dinleyerek çok yüksek hızlarda seyrediyor. 206-208 km hızlara kadar çıkıyor. Ve ondan sonra da kendi resmi sayfasında, kurumsal olarak kullandığı sayfasında e, Tosçu Mahmut ustamızı kaybettik, e, cenaze bilgilerini paylaşacağız.'' adı altında bir paylaşım düşüyor. İddialara göre 01MC88 plakalı minibüsü Tosçu Mahmut kullanıyor ve 31AAG12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpışıyor. Bir diğer iddialara göre de hatalı sollamadan dolayı Tosçu Mahmut trafik kazası geçiriyor. Instagram'da yayınlamış olduğu yani kaza öncesinde yayınlamış olduğu videolarda da "Daha yeni başladık." notunu düşüyor ve Müslüm Gürses şarkıları eşliğinde e, hikayeler paylaşmaya devam ediyor. Fakat o hikayelerde de Tosçu Mahmut'un yüksek hız yaptığı da bariz bir şekilde görülüyor. Anıl Kurt yani Tosçu Mahmut geçmiş dönemde vermiş olduğu bir açıklamada 1973 yılından beri bu mesleği babam yapıyor, ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak bu işi öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz, tantuni gibi oluyor. Vatandaşlar da seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var, bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz, rızkı veren Allah'tır adı altında bir açıklama yapıyor. Tosçu Mahmut belki de hayallerine ulaştığı noktada, ne yazık ki hayatını kaybeden, gerçekten izlemiş olduğum videolarda da e, o mütevaziliğini hiçbir zaman kaybetmeyen e, öğrenciler geldiği zaman e, onlara ikramlar yapan veya hiç kimseye e, üst kademelerden bakmamayı başaran bir insan e, gerçekten çok mütevazi bir kişiliği vardı. E, hayatım boyunca hiç gidemedim ama izlemiş olduğum videolar e, bana bunu gösterdi. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum fakat olay hakkında fikriniz varsa veya tozçu Mahmut'a daha önce gittiyseniz bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, videonun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Ee, bu tarz videolara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Hayat hikayeleri gerçekten e, benim ilgi alanım. Ee, yoğunduğu bu tarafa da vermeyi düşünüyorum. Sizlerin de içerik fikriniz varsa sizler de bana sorular sormak istiyorsanız... Yorum kısmına sizleri de bekliyorum. Bir diğer videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Senin için acayip yorum Oy.